Dostlarım İstanbul 2 gündür çok sıcak o yüzden pencereler açık. Eğer ses duyarsanız özür dilerim ama bugün birazcık rüzgarlı o yüzden camları açtım. Evet hadi videoya geçelim. Merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Özür dilerim bitki. Özür dilerim çok pardon. Merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben Zeynep bugün sizlere e, Haziran favorilerimi çekeceğim. Haziran bitti. Yılın yarıladık. 6 ay sonra, 2022 yıl önce olacak. Her neyse. Bu ay Haziran'dı. Haziran bitti. Ve bir sürü favorim var yine. Bir sürü farklı kategoriden. O yüzden çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle filmlerden başlamak istiyorum. Bu ay favorim bir tane film var. Çok güzel filmleri izledim ama bu aralarından en böyle öne çıkandı. O da Bob Burnham'ın Make Happy stand-up komedisi. Bob Burnham süper bir adam. Bob Burnham'ı çok seviyorum. Bob Burnham Gius. Özellikle Vine'de popüler olmaya başladıktan sonra takip ettiğim bir adam kendisi ve gerçekten çok çok komik. Amerikan komedyenlerinin en sevdiğim Bob Burnum sanırım. Bob Burnum'un make tamamen ilk defa izledim. Ve çok çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Beni ağlattı. Yani bilmiyorum. Bir stand-up komedisinden alabileceğiniz her şeyi alıp daha da fazlasını alıyorsunuz üzerine. Komik, eğlenceli, üzücü, toplumumuzla alakalı çok değişik noktalara basan Bob Burnum'u kesinlikle öneririm. Evet. Filmlerden bugünlük bu kadar. Şimdi şarkılar kısmına geçelim. Şarkılardan da birazcık anlamış olduğunuz yere Eurovision büyüsünden hala çıkamadım bu ay. Gerçekten tek izlediğim şey Eurovision Eurovision Dinlediğim tek şey Eurovision Hatta Eurovision filmini bile izledim Netflix'teki. Ki çok güzel değildi. Neyse. Bu şarkıların hepsini benim aşağıdaki playlistimde güncel playlistimde bulabilirsiniz. Playlistimi değiştim bu seriye başladığımdan beri. O yüzden aşağıdaki en güncel olan da bulabilirsiniz bu şarkıları. Evet. Şimdi kitaplara geçelim o zaman. Bu ay bir tane video çektim. Burada bulabilirsiniz. Bence evet. Bu taraftan. Bu taraftan bu bulabilirsiniz şu yukarıda. TikTok'ta gördüğüm en çok önerilen kitapları okudum orada. Favorim, bu ayki favorim o, o videodan yani. Eğer daha fazla detaylı görüşlerimi istiyorsanız görüşler falan o videoya tıklarsanız sevinirim o video Daha detaylı görüşlerimi içeriyor çünkü. Ama bu ay en sevdiğim iki kitapta da Medellin Mirren'ın şarkısı. Ve E. Lockhart'tan Yalancılar. Bir ise şarkısı. Yarı tanrı Akylus ve e, yaveri, yoldaşı, Pataklos'un hayatını anlatıyor. En dramatize edilmiş bir şekilde. Çok çok beğendim. 5 üzerinden 5 yıldız verdim. Gerçekten muha, çok güzel bir kitap. Madeleine Miller'ın bir sonraki kitabı Ben de aldım. Onu da okuyacağım. Kesinlikle öneririm 5 üzerinden 5. Bir sonraki kitap Yalancılar ise birazcık daha düşündükten sonra. En azından o videoyu çektiğimden beri. Yalancılar birazcık daha gözümden düştü. Ancak... Yine de güzel bir kitap. Ve 5 üzerinden 4 yıldız verdim. Şimdi konusunu anlatacağım. Zaten çok kısa o yüzden konusunu çok anlatmak istemiyorum. Şey, Cadence diye bir kız var. Bu ana karakterimiz. 2 yıl önce bir kaza geçiriyor ve oradan, oradan beri hiçbir şey hatırlamıyor. Yani çok çok büyük bir e, hafıza kaybı yaşıyor benim şu an yaşadığım gibi Türkçe kelimelerle. Hafıza kaybı yaşıyor ve sonrasında kazanın olduğu yazlık Yazdıklarının olduğu adaya gidip e, anılarını tekrardan hatırlamaya çalışıyor. Bunu okuyoruz. Cadence'ın anıları gidip geliyor yani. Bazen 15. yaşındakini görüyoruz. Yani bu 2 yıl önce kazanın olduğu yazı görüyoruz. Bazen de e, şu anki Cadence'ı görüyoruz. Güzel bir kitap. Birazcık abartılıyor mu? Evet. Ama kesinlikle okumanızı öneririm. Çünkü çok popüler şu an. Yani Popülerken alın okuyun. Bir fikriniz olsun. Beğenip beğenmeyeceğinizi de bana yazın aşağı. Çünkü merak ediyorum. Evet. Yalancılar da böyle. Ardından bu ayken en sevdiğim diziye geçeyim. Şimdi bu diziyi birazcık... ...değişik bir şekilde önereceğim. Çünkü e, bu dizinin ilk yarısı... ...ilk yarısı gerçekten o kadar sürükleyici ki. İkinci yarısı çok değil. O yüzden sadece ilk yarısını önereceğim. Sonrasında bırakabilirsiniz bence. Bence hiç sıkıntısı yok. O da Startup. Netflix orijinal Kore dizisi. İlk Kore dizim bu. izlediğim hayatım boyunca. Tamamen başından sonuna kadar. Ve... Çok beğendim. Özellikle ilk yarısını. İlk yarısından ikinci yarısına geçerken öyle bir ton değişikliği oluyor ki anlıyorsun dizi tamam. Tamam bu yolda ilerliyoruz ve bu yolu çok sevmiyorum ama ilk yarısı muah. Şimdi dizi şöyle bir dizi. Ay isimleri okuyamayacağım ki ama ya. Sadece Namdosan'ı okuyabiliyorum. Namdosanciyiz. Neyse, dur. Şimdi ana karakterimiz Dalmi. İlk bölümü olduğu için anlatabilirim diye düşünüyorum. İşte annesi babası ayrılıyor, kız kardeşiyle ayrılmak durumunda kalıyorlar ve çok yalnız büyüyor en azından bir dönem boyunca. Ve büyük annesi de çok akıllı bir şekilde ona yardımcı olan çocuktan Bayhan diyorlar. Çünkü Bayhan diyeceğim çünkü ismini okuyamıyorum. Bayhandan tabi o zamanlar 18 yaşlarında falan ona mektup yazmasını istiyor Dalmi'ye. Ve ondan sonrasında bunlar mektuplaşmaya başlıyorlar ama kesin birbirlerini görmüyorlar. Tek sıkıntı Bayhan başka bir isim kullanıyor. Namdosan. Namdosan ismini kullanarak Dalmi'ye mektup atıyor ve Dalmi de bu yaşına kadar hep Namdosan arıyor. Namdosan'ı arıyor ve bütün standartlarını Namdosan'a göre şey yapıyor. Tam Zeynep Serderoğlu'nun yapacağı iş. Dalmi tamamen bütün standartlarını Namlosan'a göre oluşturuyor. Ve bu yüzden kimseyle çıkmıyor. Kimseyle sevgili bile olmuyor. Hani Namlosan'ın yanında bunlar da kim? Kafasında kendisi. Neyse yıllar geçiyor. Tabi e, Bayhan'la Dalmi me e, mektuplaşmayı bırakıyorlar. Sonrasında Dalmi kız kardeşine inat. Çünkü kız kardeşi çok zengin oluyor, şirket falan kuruyor. Kız kardeşine inat, kendi hayatında güzel ve güzel göstermek için e, Namdosan'la sevgili olduğunu söylüyor bir yerde. Ve sonrasında e, o büyük anneye bir iyilik olarak ve sonrasında bir şekilde büyük anne de bu Bayhan'dan bir dilek istiyor diyor kendine. Hani, bana Namdosanı bul. Her neyse, Namdosanı buluyorlar. Ve ondan sonrasında böyle bir e, aşk çiftkenti meydana geliyor. Evet. Çok kötü anlattım sanırım. Çok kötü anlattım. O yüzden şu an Netflix'te yazan şeyi okuyacağım. <gülüyor> Konuyu. Dizinin konusu. Şirketlerinin geleceğin Google'ı ve Amazon'ı olmasını hayal eden ancak bu konuda hiç de umut abad etmeyen iki farklı kişinin etrafına dönmektedir aynı hayalin peşinden koşan bu ikili bir gün karşılaşır ve birbirlerine destek olup birlikte işlerini geliştirirler. Steve Jobs gibi biri olmaya Seo Seodermi'yi kendi şirketini kurabilmesi için 90 bin dolara ihtiyacı vardır. Samsun Tekin kurucusu olan Nam Namdosan 15 yıl önce matematik olimpiyatlarını en genç kazananın unvanına sahipti ve ailesinin gurur kaynağıydı. Ancak 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte kurduğu şirket içler acısı bir durumdadır. Bir gün aynı hayali paylaştığı Seodermi ile karşılaşır. Seodermi onun onu ilk aşkı olduğunu zannedişti o mektuplardan dolayı. Namdosan bu yanlış anlaşan gerçeğe dönüştürmek umutluğuyla bir başlangıç yapmaya karar verir. Girişimcilikle alakalı Güzel Şeyler Nedir ön ismi ee, öğrendim. Diziyi izlerken sosyalist beynim kapanıyor ve kapitalist Zeynep açılıp ondan sonra bu dizi ne kadar da güzel, girişimcilik çok desteklenmeli diye düşündüm. Güzel bir diziydi. Dediğim gibi ilk yarısı, ikinci yarısından daha güzeldi. Merhaba dostlarım. Şunu birazcık açıkla getirmek istiyorum. Ben ilk yarısı, ikinci yarısı diye ayırdım ama hani birazcık baktım tekrardan bölümlere. 16 bölüm, sezon ve son üç bölüm falan beni birazcık rahatsız etti. Çok her şeyi çabucak kapatmaya çalış, çabucak şey yapmaya çalışıyorlar gibi hissettim. Yani bazı şeyler böyle o kadar çabucak kapandı ki Underwhelming yani hayal kırıklığına uğrattı. Ama onun dışında bence gayet güzel bir diziydi. Kesinlikle Kore dizisine başlayacaksınız bir tane öneririm startup'ı. da önerirseniz bir sürü başka dizi, Kore dizisi beğenebileceğimi düşündüğünüz Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Evet. Birazcık gerçekten Türk dizilerini andırıyor. Türk dizilerinin neden bu kadar Kore dizisinden uyarlama dizi aldığını, en azından yaz dizilerinin çoğunun o senaryosundan olduğunu çok net anladım yani. Şimdi diğer şeylere geçelim o zaman. Diğer kategorisi bu az önceki bahsettiğim dört kategoriye de sığamayan, çok daha farklı şeyler oluyor. Favorilerim bu ay... Diğer şeylerde en çok şey var. Öncelikle aşı oldum. Aşı olun arkadaşlar. Lütfen. Aşı çıktığı zaman gidin, randevunuzu alın ve aşı olun. Lütfen. Hem sizin sağlığınız için hem başkalarının sağlığı için. Evet. Aşı oldum. O favori şeylerimden biriydi çünkü aşı olmayı bekliyordum. İkinci favori şey. Ee, aşağı linkini koyarım bu web sitesinin. Bir tane web site buldum. Coğrafyayla alakalı quizler falan var. Hayatımın amacı haline getirdim. 196 ülkeden. 196 da yazıp 15 dakika içerisinde tamamlamayı. Şu ana kadar en yüksek 171 ülkeyi yazdım. 171 ülkeyi sayabiliyorum. Aklımın kısmından. Aşağıda linkini koyarım. Bence çok eğlenceli. Ben çok seviyorum. Böyle yazıyorum. Her, her gün bir kere giriyorum. Her gün acaba bugün skorumu geçecek miyim? En yüksek skorumu. Ve bu ayki son favorim. Popeyes Chicken Sandwich'i var. Aldım ve hayatımda yediğim en iyi tavuk burger. Hayatımda yediğim en iyi tavuk burger. Hayatımda yediğim en iyi hamburger. Bunu söyler miyim? Hayır. Hayatımda yediğim en iyi fast food hamburgeri. Okey. Bunu söylerim. Tavuğu çok güzel. Koydukları mayonez çok güzel. Turşu çok güzel. Ekmeğin kendisi çok güzel. Yemek öneriyorsam gerçekten çok sevdiğim içindir. Çünkü yemek çok önermem. Cup çıkın sen sandviç Bu ay iki kere yedim. İkisinde de beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Bir gün deneyin. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Birazcık gecikecek bu video. Özür dilerim tekrardan. Yaz okulundayım. O yüzden umarım İyi bir haziran geçirmişsinizdir. Sınavlarınız nasıl geçti biliyorum. Sınava giren çok fazla insan var. Kardeşim dahil. Arkadaşlarım dahil. O yüzden sınavınız nasıl geçti bir fena yorum yazın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.